Bu videom, minimalist olmaya nereden başlayacağını bilemeyenler için. Minimalizmi, gardırobunuzdan mutfağınıza, cep telefonunuzdan ve kol çantanıza kadar hayatınızın her alanına uygulayabilirsiniz. Gardırobunuzdaki fazla kıyafetlerden arınmak, ya da e bülten aboneliklerini iptal ettirmek, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmak, daha az hatıra esya biriktirmek, bunların hepsi minimalizmin bir parçası. Bunların hangisinden başlayacağınızın bir önemi yok. Çünkü bunların bir sırası yok. Ama hangisinden başlarsanız başlayın, hayatınıza pozitif katkısı olacağından emin olabilirsiniz. Minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler...